Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda ben sağlıklı besin almak için a bire geldim Çünkü sağlıklı beslenmem gerekiyor Instagram story'imde de paylaştım ben sabah kalkamıyorum ve bunun için düzenli beslenmek gerekiyormuş ve sanırım mevsim değişikliğinden yaz ayında olduğumuz için sıcaktan dolayı da kalkamıyor olabilirim ee... Yani böyle sağlıklı besin ve gece aynı saatte yatmak. Yani uykumu çok sokmam gerekiyor. Ve bugün de ıı, kefir alacağım. Kefir sağlıklıymış. Yulaf ıı, falan. Yulaflı bir şeyler varmış. yani arkadaşım tavsiye etmiştim. O şekilde sağlıklı besinler alacağım. Keşke diğer telefonumu da getirseydim. Şu an sadece bu telefona kaldım. Şöyle bakıyorum kahvaltılık söz mesela acuka şu göstereyim almayacağım bundan çünkü bu sağlıksız sarçalı falan ama ne bileyim Heh, şundan alabilirim şundan almam gerekiyor yulaflı nesfit bundan alacağım ama bu çok fazla bu kadar fazla alamam Bakalım başka ne var. Hmm, mam, mam, mam, mam. E şu an bu video çekme fikrim yeni geldi. Evdeyken video çekmek istemiyordum. Bu yüzden de biraz acele geldi. <gülüyor> Bakalım yulaf ezmesi. Çok fazla var. Yulaf müsli. Müsli olabilir. Müsli meyveli. Bunu alacağım bu güzele benziyor. Hatta bunun üstüne eklemek için badem meyve parçaları falan da alabilirim. Bakalım. Fazla alamayacağım. Çünkü ben yalnız başıma taşıyacağım. Annem benimle gelmek istemediği için. Bir daha geriye dönelim. Bakalım. Hmm. Bir dakika. Bir tane arkadaşım da yulaflı bisküvi mi? Ne öyle bir şey şey paşva ilmiş diyecektim. Ya, tavsiye ya, etmiş. Ya. Öyle. Aynen arkadaşım yulaflı piş kıvı tavsiye etmiş. Sonra bir tane arkadaşım da var biraz önce o geçen onun yanından geçtim. O da kefir falan şey yapmış. Yani tavsiye etti. Bir de e, yaban mersini falan da iyiymiş bu şekilde bakıyorum şu an. Keşke diğer kameramı getirseydim. Bu telefonun arka kamerasına çevrilmiyor. Diğer telefonum Samsung olduğu için arkasına falan çeviriliyor ve böyle de arka yani arka kameramla gösterebilirdim size alacağım şeyi. Ama maalesef şu an gösteremiyorum. Şimdi bizim mahallemize bir tane şey açıldı da A101. Önceden sadece bilgin market vardı. Hep oradan alıyorduk. Tamam hm, şu şekilde alabilirim. Kuru meyve incir. Bence sağlıklı. Canım sıkıldıkça yerim. Bence güzel yani. Kuru incirmiş. Annem falan da yiyebilir. Ama fazla anlamam gerekiyor. Arabam yok. Ehliyeti henüz almadım. Bu yüzden kendim taşıyacağım. Ceviz içi. Ne kadar şey besleniyorum. Kuru kayısı. Sağlıklı beslenmenin vakti gelmişti. <gülüyor> Bakalım. Başka. Ha, yulaf aldım ya arkadaşlar. Yani şundan. Müslü. Pardon yulaf değil meyveli müsli almışım. İçinde yulaf da var zaten sanırım. Meyve ile karıştırılmasına yulafın müsli deniyor. Ve içine koymak için bunu falan da alabilirim. Bunların hepsini dolapta sanırım saklamam gerekecek. Neyse. Başka. Kavrulmuş tuzlu iç badem. Kavrulmuş tuzlu iç badem. Kavrulmamışını alsam bence daha iyi olabilir. Yani tuzsuz olanını. <gülüyor> Bakalım kokteyl kulu yemiş diyor. Ceviz içi diyor. Şöyle göstereyim size. Hımm. Görsem mi acaba? Bir dakika. Kim bakıyor buraya? Buraya kim bakıyor? Ben bir şey sorabilir miyim? Kimseye giden mi? <gülüyor> Aman ya. Ben kendi işimi kendim halledim Şu yaşıma kadar bütün işimi kendim hallettim. Bunu da kendim hallederim bence yani. Bakalım. Toz koktu. <gülüyor> Bakalım. Ama kavrulmamış badem yok. Çiğ kaju fıstığı var. Bence bu sağlıklıdır arkadaşlar. Şimdiye kadar hiç yemedim. Çünkü çok pahalı olduğu için parama kıyamadım. 23.95 Acaba ben bunları yer miyim? Yerim bence. Çünkü çok canım sıkılıyor. Bir de canım sıkıldıkça yemek yiyorum. Bunu da koyalım. Üf. Mutsuzum. Mutsuzum. mutsuz. Şey koju fıstığı. Kavrulmamış kabak çekirdeği. Kavrulmuş,muş, Kavrulmuş. Tamam. Soslu koju. Soslu olsun Çünkü soslu çok tuzlu falan baharatlı oluyor bu yüzden Heh, çiğ badem buldum. Çiğ badem 32.5 TL. Ben bunu yerim. Tamamdır. Bir de ben içecek çok istiyorum. Bir de bende bunlardan var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Karamel sosu almıştım önceden. Bundan var. Üstüne şerperim herhalde. <gülüyor> yani üstüne dökerim. <gülüyor> Bu şekilde. içecek ne alsam acaba? Bütün param bitecek diye çok müslüman. Neyse. tüm param bitecek. Ee, e, annemle beraber yeriz. Annem avokadoyu çok seviyor. Ben de avokado yiyelim artık. Bir de şöyle avokadolar var. Avokado alacağım. Ama ben yemiyorum ki ya. Şu Bunlar da çok sert. Annem yumuşak seviyor. Yemem gerekiyor. iki tane alayım. Çünkü çok fazla para. İki tane aldım. Şöyle. Sağlıklı alışveriş yaptım. Videoyu söçek. Evet. Başka ne alayım? Avakado sanırım yoğurtla mı yeniyordu? Hiç kimse ilgilenmiyor burada benimle. Ve şu an bütün gözü gözüküyor. İşte tipe bakarım. <gülüyor> ben bunu yiyeceğim diye düşünüyorum şu an bakar mısınız Evet kefir var kefir buldum şeker ilavesiz kefir buldum bunların hepsini ben yiyeceğim sağlıklı bir şekilde besleyeceğim ve benim bunu alma fikrim şeyden aklıma geldi Bigoda bir video izliyordum kız meyvelı yoğurt yiyordu ama sanırım formla alakalı bir şey o yani formunu korumak isteyenler için olan bir meyvelı yoğurt ve ben böyle bir alışverişe çıkayım dedim bunu alacağım ve laktozsuz kefir tamam aa, şey neyse buldum sorun yok şey ben yani bir şey sorabilir miyim ben bir şey sorabilir miyim ya ben mersinli bir şey var mı meyve yoğurt olabilir ya ben evet Bu kefir ayran gibi Abi, mi? Şunları iki tane kaldı. Heh tamam ikisini alayım. Sağ olun. Şunları yaban Tamam teşekkür ederim. Kifirim ayran gibi mi? Kefir... Ayran gibi biraz Hı. şeydir. Ee, tadı böyle, böyle daha... acı gibidir. Hı. İçmediniz lan önce iç. İçmedim. Ayrandan biraz <gülüyor> zarlı. Kekredir tadı bile. Olsun ya alışmam gerekiyor. Sağlıklı çünkü. Bunun meyvelileri de var bakın. Bakayım. Şu... Ay. annem aynen içiyordu da az ben içmiyordum şey ondan da geçiyor. alayım hepsinden aldım <gülüyor> Şu olan, hani şey ondan yap... aldım zaten Ta, aynen. tamam etliyorum. tamam sağ olun evet. yanında içelim artık başka ay ne tarafa gidiyor mu ya ay Şurayı şöyle şuraya koyabilir miyim acaba ya? <gülüyor> Çok güzel oldu. Aa, burada değildi galiba ya. <gülüyor> Tam benimlesin. Burada değil aynen. Oh, oh, yuk. Niş bana yetmez diye böyle nasıl gevriği alacağım. Şöyle. Ama çok fazla olur. I love gymnastics saade, meslek saade. ya bir şekilde taşıyacağım. Ben bunları nasıl taşıyacağım? Taşıyacağız. Arabam yok. Ay bakalım. süt alacağım. Ay gelecek hesap 250 TL 250 zaten çıktı Bence daha fazla da olabilir Bakalım Bence 200 TL falan gelecek 250 o de olabilir Gerçek hesap gerçek lezzet 2022 10. aya kadar var Al Bakalım Yarım yağlısız Böyle, niye ben böyle koymadım bunu hep böyle ya Acaba. Tamamdır. Bunu ay Tamamdır. Aldım ya. Bu kadar yeter herhalde. Bence de yeter yani. Büyük ihtimal yeter. Saçım çok kötü gözüküyor. Bayağı bir aldım ya. Ben bunu nasıl taşıyacağım? Sizi taşıdıktan sonra video çekemem. ya Veya taşırken video çekemem. Çünkü arabam yok. Araba çok önemli bir şey. Umarım ne bileyim sağlıklı beslenmem gerekiyor Arkadaşlar Bir sabah kalkamıyorum evet. 324 TL ödedim en son olarak da sütlü pirinç patlığı vardı ondan aldım ve diş fırçam yoktu diş fırçası aldım bakar mısınız Ayı gibi ayı gibi poşetleri taşıyorum. Ve size video çekiyorum. Sizi çok seviyorum. Bebeş kolar. <gülüyor> videom kadardı. Belki eve gidince gösteririm. Gerek yok bence ya. Göstereyim mi? <gülüyor> Bilemedim. Hadi bye. Arkadaşlar videom bu kadardı. Eve gidince gösteremeyeceğim. Bay bay.